gp arkanıza düştü millet nerede? Sen nereden çıktın şimdi? Adam resmen ağır çekimde öldürdüm. Adam neyle vurdu beni şimdi? Tabancayla vurmuş. Yani şimdi kalkacak attıda topunuz mu açılacak aç diyor açalım <Gülüyor> Burasını da açalım. Tamam ver. Hayır yılan soktu. Hayır yılanlardan uzak oynayalım en iyisi. videonun yarısı gitti şu anda iki tane bana öldüren evi isimlerini toplamış oluruz hareketli olalım en iyisi az kaldı az kaldı 9 ben bildirim Bitti. bitti sonunda bakalım ne çıkacak buradan abimin groza abimi alalım bunları da atalım tersine gidiyoruz şu anda ya. Atlayalım ne yapalım? Atlayalım ya. Ne yapacağız burada? Araba buluruz aşağıda. Araba var mı? Yerde bir tane var. Biz bayağı kıyı tarafına gitmişiz. Ben tarafa doğru gidelim. Neyse, tarafa doğru sürelim ya. O taraflara doğru. Olursa adam bu taraflarda olur zaten. Birimizi de aldık. Arabamız nerede? Bir kişiden var orada. Kaleymiş evmiş o. Aynen adamı gördüm. paraşütte atladılar hee bunlar şerdekiler şu anda bir et basıyorum adam altında mı şu anda? Büyükmay altında. Diğeri nerede? Gecevizi içelim bir daha. Şimdi yavaş yedi bizi basit sandılar ya adamı gördüm tepede gördüm adamları Başlılık takım da gidiyor sanki yüz sene doğru. O takım bitirdi. Deli yürek. Doğru çıkacak mı? Tabii ki de çıkar. Bekleyelim. 10 saniye bekleyeceğiz. Adamı topadı. Arabayla gidelim. Yeter. Bekledik. Fazla Haydi bye bye. Ya fazla yaşadım. Şimdi alana gitmeye bak. Vakti. Mansiyon. Mansiyon da neresi bir şey? Ana. Adam tarafında adam da yok. Geriye kaldı dört kişi. benim şey gibi ya bu ne saçma bir şey ya adamı görüyorsun Takılmış. Son geriye son bir kişi kaldı. Bot, bot hareketler yaptık şu anda farkındayım. Bakalım o sonra kalan zıp zıp nerede? Tırıngayı dolduralım. Çatımın üstüne çıkalım. Bizim için daha rahat olur. rafı gözetelim. Şu bu adam mesele nerede olabilir? Gibimizde de olabilir. Olmayabilir de. Neredesin sen? Neredesin sen şimdi? Gördüm seni. Ya sen sürüngen.